Çorlu Gazimanlıstan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2005 model BMW 630. <gülüyor> 6 senelik bir canavar diyebilirim bu araca. LPG montajını tamamladık. Aracımızda Prince Silver Line 6 seyindir tercih ettik. Doğru bir tercih oldu. Biliyorsunuz yüksek hacimli ve yüksek motor gücüne sahip araçlarda ağırlıklı olarak montajda tercih ettiğimiz marka Prince Silver Line. Aracın montajı bitti. Gayet başarılı. Şu anda montaj sonrası yol ayarındayız. Yol yarında da tamamladık. Şu anda bir sürüş keyfi modundayız daha doğrusu. Aracımız biliyorsunuz 6 silindir, 270 beygirlik bir motora sahip. Benzin tüketimi ciddi anlamda çok şiir içi tüketimleri ortalama 20-25 litre bandında dolaşıyor. LPG'siz gerçekten bu zamanda biraz zor. Müşterimizi yoran bir araç yakıt kısmında. Şu anda %40 yakıt tasarrufuyla ve, ve pirinç kalitesiyle bu aracımızı birazdan uğurlayacağız. Montajımız çok çok başarılı oldu. Tam şemaya uygun bir şekilde montajımızı yaptık. Ee, gayet güzel oldu. Hiçbir sıkıntı problem yok. %40 yakıt tasarrufuyla, pirinç kalitesiyle, BMW'ye yakışır bir kitle aracımızı buradan uğurlayacağız. Ee, dediğim gibi yine ara ara videolar çekiyoruz elimizden geldiğince. Başka bir da değineceğim bu videomuzda. Web sitemiz şu anda e, taslak aşamasında tamamlanmak üzere. E, dilediğiniz buji kodlarına göre e, orada herhangi bir aracınıza hangi bujinin olacağı, olmayacağı ile alakalı da detaylı bilgiler çok yakında web sitemizde yayınlanmış olacak. Yine aklınıza takılan herhangi bir soru kurulama olursa videolarımızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizler için cevaplamaya çalışacağız. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.